Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir videoma daha hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu başlıkta ve thumbnail'da da gördüğünüz üzere arkadaşlar Discord'da artık kullanıcı adı diye bir sistem kalmayacak. Ne demek kalmıyor? Bu demek kalmıyor. Şimdi biliyorsunuz YouTube Shorts diye bir sistem var arkadaşlar. Ve bu YouTube Shorts sistemi geldikten sonra kanallara etli bir sistem gelmeye başladı. Aynen böyle. Aynen böyle şöyle de göstereyim dediğim gibi bakın et Chrome 85 gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube Shorts geldikten sonra bu olmaya başladı arkadaşlar şimdi Discord da şimdi aynı sisteme geçiyor Discord'un founder yani kurucusu açıkladı arkadaşlar ne diyor Discord kullanıcı adları dört tane ile ayrımcıları kaldırmak için değişiyor Diğer kullanıcılara nasıl göründüğünüzün aynı kalması için görünen atlar ekleniyor. Şimdi bu şöyle biliyorsunuz ki e, at çalan birçok kişi var aslında yani. Onları e, bir amaçla bu engellemek adına böyle bir şey geçirmiş olabilir. Fakat bu, buna geçildiğini Discord'u Discord yapacak bir şey kaldığını ben düşünmüyorum. Çünkü e, Discord'da yani... Aslında sistem bunun üzerine kurulu biz böyle anlaşıyoruz ben videomun alt kısımlarında açıklama kısmından alt kısımda Sürekli e, kendi discord kullanıcı adım ve etiketini veriyorum Bana göre discord yapan bu Final Fantasy 16 oynuyormuş Discord'da da oyun içi bir karakteri görmek hani böyle geldi aslında Heştekli sistem ve dört tane sistem böyle geldi Bak kendisi de diyor Kullanıcı adı biçimlisin Discord'u beğenselsiz kılan bir şeylerin bir şey olduğunun farkında diyor. Çünkü YouTube'da da böyle az önce gösterdiğim gibi bunda da böyle. YouTube'da da böyle bir hani Discord'un bir farklılığı kalmıyor açık sözlü olmak gerekirse mesele bu bundan kolay kararlar değildi ve onlar çok kolay kolay gelmemiş. Bu mesele neymiş hemen bakalım. Bu değişikliğin asıl amacı sizin ve Discord'a gelen tüm yeni kullanıcılarının arkadaşlarla bağlantılı kurmasını, bağlantı kurmasını ve takılmalarını daha çok kolay hale getirmek istememiz. Şimdi bunun e, bir zorluk olabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü şöyle yani adım mesela Chrome'dur. Chrome hashtag 0085 azapsın, Eklersin. Yani bu kadar. Ama şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şöyle yapanlar vardı mesela. Chrome 00.85 ünlem koyup yapanlar vardı mesela. Onlardan dolayı böyle bir zorluk oluşturduğumu oluşturulduğunu düşünüyor olabilirler. Ne diyor devamında? Discord'un kurucu ortağı olarak bu değişiklikler hakkında kişisel olarak konuşmak istedim. Kullanıcı adınızın ve kimliğinizin Önemli olduğunu biliyoruz ve bazıların bu değişimliği beğenmeyebileceğini benim gibi ve buna katılmayabileceğini anlıyoruz. Bunun güçlü bir konu olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya nasıl gelmiş? Discord'u ilk oluştururken en önemli önceliklerinizden biri kendinize istediğiniz adı vermeniz. Yani mesela Chrome 0085 değil de Chrome 0031 mesela. Benim dediğim gibi istediğiniz kullanıcı adı alındı yazan ekrana Hiçbir şekilde gelmemelerini istedik diyor. Kullanıcı adı diyor 8 yıl sonra nasıl sona ermiş hemen bir de ona bakalım. Discord büyüdükçe ve arkadaşlık daha popüler Yani hale gelmeye başladı. Dediğim gibi özellikle Pandemi döneminde Daha e, popüler hale gelmeye başladı Discord. Discordun zaten Patlama yılda o yılda arkadaşlar Yıllar önce Katlandığımız teknik ve ürün borcu Bizi yakaladı ve birkaç kişiyi etkiliyormuş gibi Görünen küçük sorunlar 10 milyonlarca insanı etkilemeye başladı. En büyük sorun kullanıcı hatlarınız insanın insanların kolayca hatırlaması ve paylaşması için genellikle çok karmaşık ve belirsiz olabilir. Yani dediğim gibi mesela şöyle şöyle yapıyorlardı. Ünlem koyuyorlardı başına. Ee, sonrasında boşluk bırakıp bayağı boşluk bırakıp Chrome 85 Sen mesela adama böyle atıyorsun Adam telefondan şöyle giriyor Böyle giriyor yani Bir şey değişmiyor. Veya yanlış diyor bunu engellemek için böyle bir sistem geliştirdiklerini düşünüyorum ve aynı zamanda şöyle bir şey de vardı mesela e, adının başına ünlem koyup sunucuda üstü çıkmaya çalışanlar vardı ve bundan da genellikle reklam koyan kişiler benim e, sunucumda da bunlarca var arkadaşlar neyse bu da böyle bir şey olsun arkadaşlar bu özellikle bu arada eski hesaplardan Yeni hesaplara doğru yavaş yavaş Gelecek arkadaşlar Neyse videoya like ve yorum altını unutmayın arkadaşlar Kanala abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay